Oh, oh. <gülüyor> aa, a a a ters duruyoruz Osman. Bu işler bana ters Remzi. Evme gitmek istiyorum artık. Şu anda tersten konuşuyorsunuz. Normal hale gelmek istiyorsanız ekranı döndürmeniz lazım. İttirin bir köşeden. E, ittirelim o zaman. İttir Osman, ittir. It. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>